TLC'lerde IO'lar ekonomik kullanması gereken şeylerdir. IO'dan bahsettiğim şey giriş ve çıkışlar. Eğer sisteminizde güvenlikten ödün vermiyorsanız ve sistem çalışmasını bozmuyorsa giriş çıkış sayılarını sadeleştirmeye gidebilirsiniz. Örneğin elinizde bir sistem var. Peş peşe iki tane elemanı çalıştırıyorsunuz. Parçaları bir tanesi sıkıştırıyor silindir. ikincisi yukarıdan aşağı. İşte kapama, etiketleme ve benzeri bir şey yapıyor. Markalama yapıyor. Ee, butona basıyorsun, parçayı sıkıştırıyorsun, parçanın yerinde olup olmadığını kontrol ettikten sonra gözden. Örneğin ikinci butona basıyorsun. İşte yukarıdan e, başka bir e, silindir geliyor, o parçaya bir işlem yapıyor. Bakın burada peş peşe birbirine bağlı bir çalışma vardır ama zamanlama keyfidir. İki ayrı buton yerine tek buton koyabilirsiniz. Bir kere bastığınızda butona parçayı sıkıştırıp kontrol edersin. Daha sonra herhangi bir keyfi zamanlamada basarsın ikinci silindiri indirebilirsin veya yıldız üçgen yolu verme düşünürsek bir manangozun şerit testeresinde işte orada yıldız ve üçgen paket şartlarla çalışırılır eğer parça küçük bir parçası yıldızın dönüş gücü yıldızdaki motorun dönüş gücü yettiği için sadece yıldızda o parçayı kesebilirsin üçgene de geçebilirsin aynı motona mesela beş peşe basarak yıldız veya üçgen arasında geçiş yapabilirsiniz burada sormak istediğim soru şu elinizde iki tane buton var ve iki tane elemanı çalıştıracaksınız starta basacaksınız veya butonlardan bir tanesine basacaksınız birinci çıkış çalışacak aynı butona ikinci kez bastığında ikinci çıkış çalışacak stop butonuna bastığında veya ikinci butona bastığında girişlerin ikisi birden kesilecek soru bu şimdi bu soruyu çözerken işte sayıcı kullanmak hakkınıza gelebilir ve benzeri ve benzeri çözümler hakkınıza gelebilir. Burada PLC'nin hangi çalışma mantığı vardı ya? Yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru komutları işletiyordu. O şeyler çalışacağız. Mantıklar çalışacağız. Önce... Örneğin input 0.1'e basayım. Setlesin. Örneğin Q0.0'ı setlesin. Yani mutluna bastım butona bastım, bu bastığım zaman Q 0.0 çıkış versin. Şimdi aynı butona, inputu 0.1 ile Q 0.1'i setleyebiliriz, ikinci çıkışı setleyebiliriz ama buraya bakacak olursanız şey olmaz, sıralama olmaz. Yani birinci basışta değil de, baktığınız zaman birinci basışta ikisi birden burada ne yapar? E, çıkış verir. Ya hocam şöyle bir şey yapsak? Günnenle bunun, bunun açığını koysak ne olur? Ney? Tersimiz. setler şu. Burası. Ters bunu Kapatır bunu setler. Olmadı. Olmadı mı? sayı geçiyoruz. o kadar yeter. Peki. Hocam. Yine bunun ne yukarıya gün koyalım. Burası 0.0. Ama buralara P koyalım. Hani ilk basışta oluyordu ya. Şimdi basıp P Setledi. İndik aşağı. Bakın Y ilk basışı görüyor. P yukarıdan bu ne olarak değer aldı? 1 olarak değer aldı ve kapalı. Gitti i̇şte aşağıdakini de çalıştırdı. Tamam mı? Şimdi ben bu satırı yukarı taşıyacağım. Aşağıdaki satırı. Bakın ne olacak? İNPUT 0.1 P koyduk numara Q 0.0'ın açığı Q 0.1'i setledik, 1'lik Aşağıdan bunu alıp P'ye Şimdi bakın ne oldu? İnput 0.1'e bastım mı? Bastım. P'ye bir çevrim çıkışverdi mi? P'ye bir çevrim çıkışverdi. Ama geliyorum. Q0.0 açık. Niye? Hafızadaki Q0.0'ın değeri şu anda değer olarak 0. 0 olduğu için açık. Açık olduğu için ne? Q0 kredi ne yapmadı? Set demedi. İndim aşağı satıra. 0 0.1'e basıldı mı? Hı hı. İlk basışı görüyor hala bu. Bir çeyreğin çıkışı ağırdı mı? Hı hı. Bir çeyreğin çıkışı ağırdı. Yani input 0.0'ı setledi mi? Setledi. Bunun değeri ne oldu? 1 oldu. 1 oldu. Dönün içeri. Yukarı. Yukarı. Yukarı. İçer. 0 0.1'e hala parmağım basılı. Yani bastığında o parmağım belki birkaç saniye basılı kalıyor. Basılı mı? Basılı. Çıkış verdi mi? Verdi. verdi. Ama bu P sadece bir çevrim çıkış veriyordu. Kaçıncı çevrimdeyim şu anda? İkinci çevrimdeyim. İkinci çevrimde olduğum için P dışarı ne yapmadı? Verdi. Çıkış vermedi. Çıkış vermediği için de bu kapanmış olsa dahi enerjilenmedi. Set diyemedi. Elimi çektim buradan. Tamam mı? Butona Butondan elimi çektikten sonra ikinciye basıyorum. O zaman Heh. İkinciye bastığım zaman input 01 çıkış verdi mi? Verdi. verdi. P butonu ikinci kez bastığımda bir çevrim çıkış verdi mi? Verdi. Verdi. Bu kontan kapalı gördü mü? Gördü çünkü bir önceki basmada Kapanışa şu 0.0'ın değeri ne olmuştu? 1 olmuştu. Bu konular çıkış halde ikinci basışlardaki bir sette de Q0.1'e set ediyoruz. Sistemi durdurmak için buraya input 0.0 reset Q0.0 İlk sistemi durdurabilirsiniz. Bakın burada zaman arası düzeltiyorum. Bakın burada sayıcı kullanmaktan daha kolay bir çözüm. Ve bunu yaparken de ne yaptım? Sadece sıralama mantarı kullandım. Bütün çözümlerde de dikkat edecek olursanız sıralama mantığıyla bazı şeyler yapıyorum. Evet. Tamam mı ya? Yani, Komandadan piyasa farklıdır. Kuvanlı paralel olarak çalışır. Enerjiyi verdiğinizde ne kadar paralel kol varsa bütün paraya koyduk. Kollar aynı şekilde enerjilenir ve ayrı ayrı o kollar işlem yapmaya başlar. Öyle yaptığınız zaman da öncelik koymakta sıkıntı çekersiniz. Ama piyasada bir yazılım mantığı içerisinde gittiği için piyasa sıralamasıyla birlikte ne yapabilirim ben? önceliği daha üst satıra alarak değerlerle çıkışlarla oynayabilirim. Tamam.